Öyle özlemişim ki seni Kanıyor burnumun direğe Sızlamak artık bir rutin olmuş Öyle özlemişim ki Telaffuz edemem bu acıyı Ne yarar ki zaten azaltmaz hiçbir ilacım Şans verirsin hayatım mutlu bir kahvaltıda Ve onu parçalar hep ya duyduğun tek bir şarkı Gidişatı değiştirmez kirli de olsa yollar Karanlık tüneldeymiş ışık için sürtüyorlar Yaşamaktı cehennem çığlık geçirmez odam Duymamak suçum değil ama hiç mi belli olmaz orda Senin için nedene var? Benim içim duymak istemez bari her bir yüz diğerinden sat Yazıyor Jack bu sahte Kendi hayatını kendinden duyup bağırıyor Bir gün biri duyar diye Senin için neden hep var Benim içim duymak istemez bahane Her bir yüz diğerinden sat Yazıyor çek bu sahte Kendi hayatını kendinden duyup bağırıyor Bir gün biri duyar elbet Öyle özlemişim ki seni Kanıyor burun Direği, sızlamak artık bir rutin oldu Öyle özlemişim ki seni Kanıyor burnumun direği Sızlamak artık bir rutin oldu